sistemleri bu fuarda çok ön plana olarak çıkardınız? Öncelikle teşekkür ediyorum. Standımıza hoş geldiniz. Biz Havayistan olarak çok büyük bir heyecan duyuyoruz bu fuarda. Özellikle dijital birlikleri burada sunuyor olmamız, bu konudaki heyecanımız, iki yıldan fazla süredir yaptığımız ARGE çalışmalarının sonuçlarını burada paylaşıyor olmamız bize büyük bir keyif veriyor. Ve doğrusu oldukça da ilgi çekiyor. Özellikle bu sürü teknolojilerinin kullanılıyor olması bizim ekosistemimizde 4 insansız kara aracı tasarlanmış durumda ve bunun yanı sıra 3 farklı tipte drone ve insansız hava aracı bulunuyor. Bunları bir arada sürü zekasıyla kontrol ediyor olmak, operasyona göreve göndermek bizim için önemli bir adım. Bunun temelinde de otonom sistem algoritması var. Otonom sistemini gerçekleştiriyor olabilmek var. Ta bizim maceramız otopilotlardan başlıyor. Simülatörlerde kazandığımız otopilot yeteneklerinden otonom sisteme dönüşümü modellemiş olduk bu çalışmada. İnşallah yarınki dijital birlikler panelimizde de alanında çok yetkin insanların, savunma sanayi duayenlerinin tartışacağı, konuşacağı bir dijital birlikler panelimiz olacak. Orada da geleceğin orduları, geleceğin askerleri, kavramları ele alınacak. Bu yolda biz ilk başlangıcımızı yaptık. Zor bir konu olduğunu biliyoruz. Uzun bir yol olduğunun farkındayız. Elimizden geldiği kadar bu alanda, en ileriye, daha ileriye gitmek üzere büyük bir zevkle çalışmaya devam ediyoruz. Bu fuarlarda tabii ki imza törenleri oluyor. İlhançat için görüşmeler oluyor. Bir de o açıdan değerlendirirseniz çok o açıdan çok zengin bir fuar olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok fazla yabancı heyet katılıyor bu fuara. Yüzden fazla heyetin katıldığı bilgisini aldık. Buradaki yoğunluğu da görüyorsunuz. Özellikle savunma sanayi fuarlara açtı. Bu pandemi döneminde iki yıl boyunca Ulusal ve uluslararası hiçbir fuar yapılamadı. Yapılan fiziksel fuarlardan e, ikinci veya üçüncüsü olsa gerek bütün dünya çapında. Dolayısıyla bu fuara çok yoğun bir ilgi var. Bu da bizi memnun ve mutlu ediyor. Bugün imzaladığımız iki sözleşmemiz oldu. Sahil, güvenlikle, sahil Güvenlik Komutanlığı'na hizmet etmek üzere bilgi sistemi, sahil net. Burada da bizim kurumsal kaynak yönetimi, kovan ürünümüzü, aslında konumlandırıyoruz ve onun üzerine bu sistemi entegre ediyoruz. Yine artırılmış gerçeklikle ilgili bir bakım idame konularında artırılmış gerçeklik kullanılarak geliştirilen sistemlerin sözleşmesini imzaladık. Bu da TSK'ya hizmet edecek başka bir konumuz. İlerleyen günlerde başka konularımız, sözleşmelerimiz olacak. Çok yoğun olduğumuzu, çok iyi bir fuar olduğunu Belirtmek istiyorum. Fuarın bütün firmalarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağ olun.